Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Reader'ın P11S isimli modelini inceliyoruz. Hızlıca en çok merak ettiğiniz düşündüğümüz yerinden yani kamerasından başlayalım. Ana kameramız 16 megapiksel F2.0 diyafram değerini kullanıyor. LED flaşla desteklenen kameramız 77 derecelik bir açıya sahip. Aynı zamanda bu kamerayla 4K videolar çekebiliyoruz. Gündüz ışığında kamerayla iyi işler çıkartabiliyoruz. İş düşük ışığa geçtiği zaman hafiften performans kaybı yaşıyoruz. Ön kameraya baktığımız zaman da 8 megapiksel ve F2.0 diyafram değeri bizleri bekliyor. Fotoğraf tarafında ön taraf selfie sevenler için oldukça tatmin edici ancak video tarafına bakar, Çözünürlüğümüz 640x480 ile biraz geride kalıyor. Arkadaşlar şu anda sesimi Leader P11 Sen'in mikrofonundan duyuyorsunuz. Ses kaydını bu şekilde yapıyor. Kamera arayüzü oldukça sade tasarlanmış, pek fazla ayara müsaade etmese de bir yandan da kafa karışıklığını ortadan kaldırmış oluyor. Dijital görüntü sabitleme özelliği bulunan telefonunuzun kamerasına genel olarak bakarsak kamera odaklı bir telefon olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz ama günlüzü tabii ki de rahatlıkla da kurtarabilir. Şimdi telefonun biraz da öne çıkan diğer özelliklerinden bahsedelim. p 11in 5.7 inçlik 2K çözünürlüğe sahip bir ekranı bulunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB'lik depolama eşlik ediyor. Micro SD kart takamıyoruz, ancak başlangıçta için 128 GB oldukça yeterli. 10 çekirdekli Helio X20 işlemcisinin yanında Mali T880 grafik işleme birimi bulunuyor. 3400 mAh'lik bataryası bulunan telefonumuz Android 6.0 işletim sistemini kullanıyor. Arayüz bakımından Android'in stok arayüzüne oldukça yakın olan telefon 1999 TL'lik fiyatıyla kullanıcıları günlük kullanımda, oyun oynamada, sosyal medyada falan üzmeyecek bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelin hep birlikte takipçilerimizin yanına geçelim ve bu telefon neler yapacaklar izleyelim. Arkadaşlar Instagram üzerinden 3 arkadaşımıza ulaştık ve onlara şimdi soracağız neler yapmak istediklerinin telefonlara. Öncelikle Behye'den başlamak istiyorum. 3310 baltasıyla vurmak istiyorum. Bir de Korkmaz'a soralım. Korkmaz sen telefonla ne yapmak istiyorsun? Yüksek bir yerden atmak istiyorum. Şimdi bir de Onur'a dönelim. Onur sen ne yapmak istiyorsun? Kesinlikle Vila Dagan. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz şovları sırasıyla gelin bir izleyelim. 3 hakkın var. Tutturamazsan biter. Bravo! 1'de 1. Bir. Bey'e vurdun telefonu ama maalesef ki hasar veremedin ama 2 hakkın daha var. Hadi bakalım. Süper! İncitmişim sanki. Biraz sanki çok az ama çizik, çürük, çarık falan yok. Harbi. Son hakkında daha iyi bir performans istiyorum. Haydi bakalım. Geliyor, çok sağlam indi. Evet Behiye, son hakkında da bir şey yapamadın ama sorun sende değil. Telefon bir ince, sağlam çıktı. <gülüyor> beye nasıl bir isti sağlam bir testi? Gerçekten çok iyiydi ama başarılı olamadım. Belki bir dahakine. Umarım bir dahakine olur. Şimdi gelin sıradaki testimize geçelim. Haydi bakalım Umut. Yardır. İletişim modülünün aşırı ısınmasından dolayı veri hizmeti sınırları aşırı ısınma devam ederse iletişim modülü kapatılacak. Lütfen iyi sinirlere sahip daha serin bir yere geçin diyor telefon. Onur telefona neler yaptın mutlu musun nasıl bir histi? Vallahi mutluyum bana dayandığına göre büyük ihtimal herkese dayanabilir bu telefon. Yok Ama... ben, bence korkmaz da hallolacak bu. Korkmazı görelim. Evet arkadaşlar, şimdi yanımda Korkmaz var. Lütfiniye yok çünkü çok yüksekteyiz. Kendisinin yükseklik korkusu var. Korkmaz hazır mısın? Hazırım. Gel o zaman başlayalım. 3 2 1 Evet arkadaşlar. Şimdi bu faslıda artık herhalde Korkmaz'a... Korkmaz'a bırakalım. Biraz güzel, biraz kötüydü. Ama bir insan iyi hissetmiyor mu kendini? Hissediyorum. Evet arkadaşlar, artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videomuzun sonucunda 10. kattan aşağı attığımız Reader P11S. En çok bunu koparmayı seviyorum. Çek bakayım Korkmaz. Çek, çek, çek, çek, çek, çek, çek, çek. Heh, ben bunu çok sevdim. Bataryayla fazla uğraşmıyoruz. Evet arkadaşlar. Sonuç olarak 10. kattan aşağıya attığımız Lider P11 S'imiz bu hale geldi. Arkadaşlar öncelikle Instagram paylaşımınıza zahmet edip katıldığını belirten ve dahil olan başta Korkmaz Bey'e ve Onur'a çok teşekkür ediyoruz. E artık videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanızda takılan herhangi bir şey yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. İki duran bağlantılardan başka web tekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ortadan da kanalımıza abone olabilirsiniz.